Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Nasılsınız? İyi misiniz? Yengeç, akrep ve balık arkadaşlarım. Efendim sizler için 15 Haziran'a kadar platonik olan arkadaşlarımı ihmal etmek istemedim. Sizler için daha doğrusu karşı partnerleriniz, platonik olduğunuz kişi veya kişilerin duyguları kalplerinden geçenler nasıl partner istiyorlar? Neler düşünüyorlar? Şöyle 3 kart açmak istiyorum. Yengeç arkadaşlarımdan başlayıp Balıkçıklarımdan çıkacağım. Hadi bakalım. Sevgili yengeç arkadaşlarımın platonik olduğu kişi veya kişiler nasıl duygudalar? 15 Haziran'a kadar nasıl duygular? Nasıl kalplerinden geçen ne? İstedikleri ne? Düşünceler. Şöyle bir bakalım mı canlar? Bakalım. Yengeçlerim için benim narin yengeçlerim derken bu siz değilsiniz canlar. Bunlar aşık olduğunuz veya etkilendiğiniz platonik olup karşılığını alamadığınız kişi veya kişiler. Tamam bunlar siz değilsiniz. Siz zaten kendi duygularınızı biliyorsunuz. Önemli olan nedir? Karşınızda kişiler ne düşünüyor? Ne, ne, akıllarından geçen ne bu insanların? Değil mi? Bazen seversiniz, aşık olursunuz. O kişiye sokulamazsınız. Yakınlık kuramazsınız. Yanaşamazsınız. Bunlar olan şeyler değil mi canlar? Kalbinden, ruhundan, beyninden ne geçiyor? Hiç haberiniz olmayabilir. Burada Şengül ne güne duruyor? Şöyle bir bakalım bakalım. Değil mi canlar? Şöyle bir bakalım. Genel açılım ne de olsa ama herkesten bir parça var bakın burada. Duygular, kalp, şu duygularıdır. Örnek veriyorum. Şu kalbidir, şu da beyninden geçenlerdir. Tarotumuz asla yanılmamıştır. Mutlaka herkesten burada birer parça var sevgili yengeçiklerim. Karşı partnerleriniz. Yani platonik olduğunuz kişi veya kişilerin duyguları bakın. Ve ben açık söylüyorum. Tek kişi, tek kişi bunlar. Bakın tek kişi. Bu ayrı, bu ayrı, bu ayrı değil. Sevgili yengeç kardeşim, mesela şu an beni dinleyen yengeç kardeşimin karşı platonik olduğu partner diyorum ben. Platonik de olsa partner. Karşı partneriniz, bakın hem bu, hem bu, hem bu. Üçünü de temsil ediyor. Sadece birini değil. Rahat olun güzel kardeşlerim. Ne düşünüyormuş benim yengeciğimin? Platonik olduğu kişi ne düşünüyormuş? Bakın gayet sıkıntılı. Bazı şeyleri bu insan bay veya bayan askıya almış. Nasıl askıya almış? Belki de iş hayatı yoğun. Bay veya bayan bu insan iş hayatı yoğun olabilir. Ailesinde sıkıntıları olabilir. Birçok şeyi aşmış ama aşk hayatını aşamamış. Bakın bir şeyi buraya gizlemiş bir türlü. Aradığını bulamamış, aradığını alamamış bu insan. Çünkü bakın burada ne çıkıyor? Sevgili arkadaşlarım, güzel insanlar, geleceğiz şimdi oraya da geleceğiz. Sevgili yengeçiklerim, bazı şeyleri askıya almış. Aslında bu insan o kadar güzel bir aşk istiyor ki bakın. Çok güzel bir aşk istiyor fakat yoluna çıkmamış, askıya almış. Ama şöyle de bir şey var, şu kartımız iyi ki askıya aldın der. İyi ki askıya aldın, zaten şanslı yere doğru gidiyorsun der kartımız. Güzel, bu insan ne istiyor sevgili yengeciyim? Ne istiyor biliyor musunuz? Ruh eşim gelsin diyor. Öylesine gelmeli ki aramızda manyetik çekim olmalı. Birbirimizden öyle elektrik almalıyız ki birbirimize aşık olmalıyız. Ve aşık olmakla da kalmayıp, Ortak noktada çok iyi maddi manevi her konuda çok iyi anlaşmalıyız diyor. Çünkü ortak noktada anlaşmak demektir. Herkes evlenecek diye bir şey yok. Evlenirsiniz veya evlenmezsiniz. Mutlaka ortak noktada anlaşmalıyım. Ama nasıl anlaşmalıyım onunla? Ona nasıl güvenmeliyim? Kendini bana ispatlamalı. Kesinlikle ona güvenebilmem için. Onunla anlaşabilmem için, ya kupa veya kadeh kupa mı? Kupa diye bir şey mi var canlar ya? Maçlarda kupalar bir kadeh tokuşturabilmem için, örnek veriyorum veya bir merhaba diyebilmem için veya ona evime alabilmem için, ona sıkı sıkı sarılabilmem için, karşılıklı anlaşma yapabilmem için bu karşıma çıkacak olan partner kesinlikle bana kendini ispatlamalı, ona güvenebilmem için, onu sevebilmem için, onu bağrıma basabilmem için, onunla bir çatı altında olabilmem için bir ömür veya bir yere kadar onu siz biliyorsunuz kesinlikle bana kendini ıspatlamalı diyor. Bakın güzel kardeşlerim zaten bir şeyleri askıya almış. Sizin bu platonik olduğunuz kişi durdurmuş ama istiyor ki şanslı yere doğru gidelim sevgili yengeçiklerim. Ortak noktada anlaşabileceği partner istiyor ve bu partnerde siz olarak tabii ki sevgili yengeçlerim biraz zorlu bir süreç sizi bekliyor çünkü karşımızdaki bu partner ispat istiyor lütfen kendiniz onu ispatlayın burada da pek maddiyat çıkmadı bakın maddiyat kartları değil bunlar Canlarım benim maddiyat çıkmadı sizin bu karşı platonik olduğunuz partnerler hani Aşk olsun, güvenim olsun, birbirimizi sevelim, sayalım. Bu bana yeter dercesine, hani bana kendini ispatlasın, kendini bana göstersin. Ben bunu bileyim, onunla ortak noktada anlaşayım. Evlilik, sevgililik, sevgililikse, sevgililik hesabı anlaşayım. Bu bana yeter dercesine açılım çıktı bakın. Ama sizi sizi bayağı bir zorlu bir süreç bekliyor çünkü ispat ispat mücadele bekliyor değil mi canlar belki de sizin bu partner diyorum ben platonik olduğunuz kişinin ailesi kalabalık olabilir ailesi güvenli bir gelin veya damat istiyor olabilir gördüğünüz gibi şunlar insan bunlar değnek ama insan kim bu Kızımızın veya oğlumuzun ailesi olabilir. Canlar kendinizi ispatlamanız gerekiyor. Biraz bir mücadele bekliyor sizi. Kendinizi karşı tarafa ispatladığınız zaman, sevginizle, aşkınızla güven vererek bunu yaptığınız takdirde mutlu bir anlaşma, mutlu bir gelecek sizleri bekliyor. Sevgili narin yengeçiklerim oldu mu oldu ardından ne geliyormuş? Güzellik geliyormuş. Şunu okumadan öncesinde lütfen destemizin altına bakalım. İşte bu. Maddi manevi zaten bizimki kirli çıkı galiba. Hiçbir şekilde bakın burada tılsım çıkmamasına rağmen maddi manevi muazzam yere doğru gideceksiniz. Çünkü manyetik çekim elektrik alabileceği kişiyi istiyor bu insan. Güzel kardeşlerim. Sevgili yengeçiklerim. Güzellik diyor. Bakın ardından. Ay çok güzel. Etrafını güzelleştir ve güzelliğinin hayatının her alanına, her yerine yansımasını izle diyor meleğim. Daha ne olsun benim yengeçiyim ya. Çok güzel bakın. Güçlü karakter istiyor. Kendisi de güçlü karakter. Siz zaten öylesiniz güzel insanlar. Sevgili yengeçlerim sadece işte boş laf istemiyorum. Bana kendini ispatlasın diyor karşınızdaki pilotonik olduğunuz kişiler canlarım benim. Ben bunları söylemek durumundayım. İşte o zaman diyor güzel yere gideceğiz. Muazzam yere gideceğiz diyor. Evet benim sevgili yengeçiklerimin 15 Haziran'a kadar platonik açılımlarını yaptık. Şimdi akrepçiklerim benim evine bağlı çalışkan akrepçiklerim için efendim platonik olan akrepçiklerimi neler bekliyormuş derken daha doğrusu Pinotonik olduğunuz kişiler ne düşünüyor, kalplerinden geçen ne, nasıl ilişki hayal ediyorlar, nasıl partner istiyor bunlar, bunların istediği partnerler nasıl, zengin mi olmalı, yoksa aşk mı değer vermeli, maddiyatçı mılar, şöyle bir bakalım canlar, her şey sizler için zafer, zafer istiyorlar, değil mi? Aşk isteyenlerimiz ayrı, maddiyat isteyenlerimiz ayrı, zenginlik isteyenlerimiz ayrı canlar. Ne diyeyim? bilmiyorum ki aman Allah'ım. Evet, sevgili akrepçiklerim, platonik olduğunuz bay veya bayanların düşünceleri. Buyurun. Zafer istiyor. Sevgili akrep arkadaşlarım, platonik olduğunuz kişi veya kişiler bakın, zafer yapmak istiyorlar. Öyle kişi yoluma çıkmalı ki, öyle bir sevginin altına imza atmalıyım ki, zafer yapmalıyım. Zaferi yaparken geçmişin, Üstüne örtüyü çekmeliyim. Hem geçmişe örtü çekmektir, hem de sevgi altına imza atmaktır canlar. Bir taraftan da evlilik yani veya güçlü bir bağ kurmak. Herkes evlenecek diye bir şey yok. Zafer yapmak istiyorum. Artık Murat zaferi yapmalıyım diyor. Geçmişin olumsuzluğu bitmeli. Geçmişe örtüyü çekmeliyim. Zaferi yapmak istiyorum. Mutlu bir zafer istiyorum. Hem örtüyor örtüyü burada çekiyor. Bununla kalmayıp geçmişin kuraklığı da bitiyor. Bakın burada maddi manevi kurak topraklarıma yağmurlar yağmalı. Verim gelmeli diyor. Hmm. Bir miktar bir miktar sizin bu sevgili akrepçiklerim Tabii ki parasız yaşanmıyor. Onlara da onlara da kızmıyorum. Sevgili kardeşlerim. Para da lazım elbette. Onlara da kızmıyorum. Herkese herkese saygım var benim. Birazcık hem maddiyat hem aşk istiyorlar. Her ikisi çıktı bakın. Aşk, maddiyat. Görüyorsunuz tılsımı değil mi canlar? Zafer yapmalıyım. Maddi, manevi. Maddi, manevi. Hiç fark etmiyor. Aşk, maneviyat. Hiç fark etmiyor. Maddi, manevi. Kesinlikle öyle bir aşk yoluma çıkmalı ki maddi, manevi zafer yapmalıyım diyor. Karşınızdaki platonik olduğunuz kişi veya kişiler canlar. Hani maddi manevi derken ben yine hatırlatayım öyle milyar dermiş. Aman efendim Mercedesler bilmem neler değil. Araban, evin, güzel aylık gelirin var. Maddi sıkıntı çekilmeyecek derecede talipler. Anlatabiliyor muyum canlar? Hani asgari ücrete tabi olmayanlar gelsinlercesine bir durum oluşuyor burada. Ben de bunları hatırlatmak durumundayım. Ne diyormuş akrepciyim? Canım akrepciyim, güzel akrepcik benim. Bay bayan hepinizi sevgiyle kucaklıyorum efendim. Ne diyormuş karşımızdaki platonik olduğunuz kişi veya kişiler? Maddi, manevi, güçlenmeliyim, aşık olmalıyım, geçmişin olumsuzluğunu örtüyü çekmeliyim. Hayatıma verim, güzellik gelmeli, benim için zafer olmalı bu diyor. Ee, ben ne diyeyim daha bilmiyorum güzel kardeşlerim. Karşınızdaki pilotonik olduğunuz kişilerin istekleri bu yönde. Maddi manevi hayatıma güzellikler geldiği an ben zaferi yaptım demektir diyor. Sevgili kardeşlerim. Meleğimiz söylüyor benim akrepciğime? Maddiyatın var veya yok. İşin gücün var veya yok. Sen yine de yüreğindeki işi yap diyor. Değil mi canlar? Meleğimiz sizlere bunu öneriyor. Sevgili platonik arkadaşlarım, akrepçiklerim, yüreğindeki işi yap, bereketi gelecek diyor. Yani ne demek istiyor? Karşınızdaki kişi maddi manevi durumu iyi bir insan veya partner istiyor olabilir. Ya isteyenin bir yüzü demişler diyor meleğim burada şunu anlatmaya çalışıyor. Güvenlerin Efendi gibi veya hanımefendi gibi veya hanım gibi güzel kardeşlerim. Ya isteyenin bir yüzü demişler. Aşkınızı, sevginizi nasıl elektrik aldığınızı, nelerinden hoşlandığınızı dile getirin ya. Kabul eder veya etmez. Yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun dersiniz. Çıkarsınız işin içinden güzel kardeşlerim. Herkesin evi arabası olacak diye bir şey yok. Hani içiniz burkulmasın diye söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Nereden biliyorsunuz Belki sizi yakışıklı bulacak. Belki sizi güzel bir bayan bulacak. Güzel kardeşim lütfen içinizde gizlemeyin. Aşkınızı, sevginizi Ardından da diyor Tabi bunu karşı taraf söylüyor canlar. Siz değil siz kendi duygularınızı biliyorsunuz. Ardından diyor bakın Bu zaferin ardından Kaderimdeki aşk işte bu demeliyim diyor. Sevgili akrepçiyim. Platonik olduğunuz kişi Kaderimin aşkı işte bu olmalı diyor. Öylesine olmalı ki beni imparatoru şey yapmalı diyor. Bakın görüyorsunuz değil mi canlar? Ben daha ne diyeyim? Artık aklıma geldikçe destenin altını göstermeye çalışıyorum. Siz yine de eviniz, arabanız olur veya olmaz. Efendi gibi ne demek ya dünyanın en güzel şeyi aşk, sevgi değil mi? Bırakın sizi de bir seven olsun diyebilirsiniz değil mi canlar? Sevgili akrepçiklerim benim. Güzel akrepçiklerim. Efendim gördünüz. Pilotunik olduğunuz kişi ya kişilerin duygu ve düşünceleri dümeniz ortada. Siz bilirsiniz bilemiyorum. 15 Haziran'a kadar ben yine de hiç çekinmeyin. Sevginizi, aşkınızı lütfen dile getirin diyorum. Şimdi evet akrepçiklerimi bitirdim. Benim narin balıkçıklarım kaldı. Efendim benim narin balıkçıklarımın 15 Haziran'a kadar pilotunikleri ne düşünüyor? Nasıl partner istiyorlar? Hayalleri ne bu insanların? Şöyle bir bakalım onlar da hala Zafer derdinde. Hmm, harika. Evet. Sevgili balıkçıklarım, pilotonik balıklarım benim. Güzel balıkçıklarım. Efendim sizinkiler de aynı. Hemen akrepten sonra size geçtim. Zafer sizin pilotoniklerde bay veya bayan ben diyor öyle bir aşk rastlamalıyım ki Zafer yapmalıyım. Ama şöyle bir şey var diyor. Bakın kartlarım her zaman mutlaka mantığın ötesinde gelmiştir ya. Ya böyle bir şey yok arkadaşım ya güzel kardeşlerim. Zafer kartımız bir yerde şunu da söyler. Haksız zafer. Haksız zaferden de söz eder zafer kartımız. Bakın şu risk kartının gelmesi şu anki bu açılımda bana şunu söylüyor. Sizin sevgili balıkçıklarım. Sizin bu karşı pilotonik olduğunuz kişi veya kişiler öncelikle şöyle diyor. Öylesine aşık olmalıyım ki adeta zafer olmalı benim için diyor. Diyor mu bunu diyor. Bu raddeye gelindiğinde adil yoldan başarılı olmalıyım diyor. Bakın adil yoldan başarıdan söz eder kartımız. Bir yerde de riskten söz eder. Bir yerde de hataların affedilmemesinden söz eder. Adil yoldan başarı olmalı, öylesine karşıma partner çıkmalı ki zafer yapmalıyım, adil yoldan başarı olmalı diyor. Tekrar şimdi başa döneceğim, bazıları da diyor ki, öylesine zafer yapmalıyım ki bu kesinlikle haksız zafer olmamalı. Karşıma çıkacak olan partnerler bay veya bayan beni hak etmeli, haksızlık olmamalı Beni kandırmamalı risk olmamalı ben risk almamalıyım risk aldığım zaman bu haksız zafer olur diyor karşınızdaki platonik olduğunuz kişiler canlar bakın iki bu söylemek durumundayım haksız zafer istemiyorum bu benim için risk olur ve ben riski asla affetmem diyor yalancı olabilir kandırıkçı olabilir şehvetçi olabilir ya bu insanın maddiyatı yoktur, ya işi gücü yoktur, beni kandırabilir, ben ona inanabilirim. Bu raddeye gelindiğinde, gerçeği ben anladığım an ben hatayı affetmem. Ya ben de zafer yapmıştım bir ay öncesinde demem diyor bakın sevgili balıkçıklarım. Ben hatayı affetmem, hemen bandajdan sıyrılmaya bakarım. Ben onu mu onu bilmem diyor. Biraz keskin birileri bunlar Sevgili balıkçıklarım bakın dünya kartı dünya kadar mutluluk istemek demektir. Sizin bu karşınızdaki sevgili balıkçıklarım size söylüyorum platonik olduğunuz kişiler haksız zafer istemiyorum. Hakiki zafer istiyorum. Adil yoldan başarı istiyorum. Risk istemiyorum. Kesinlikle affetmem diyor. Dünya kadar mutluluk istiyorum ama dünya kadar mutlu olmadım. Diyelim ki ben burada risk aldım, kandırıldım. Örneğin ben şimdi açılım bildirmek durumundayım canlar. Bunu ben söylemiyorum. Diyelim ki beni kandırdın, yalan dolanla beni kandırdın, ayarttın, öyle diyelim. Ben risk misk anlamam. Ben laf yok diyor, hatayı affetmem. Hemen diyor şu görmüş olduğunuz kumaşın ucundan çeker. Seni fırlatır atarım bana mısın demem diyor. Açılımım Kartlarım ne yazık ki bunu söylüyor. Şimdi ben kısa ve öz baştan bir daha alacağım canlar. Ve son kez alıyorum bunu. Diyor ki karşı partnerleriniz. Ki partner diyorum canlar. Platonik. Partner ya kalbinde mi? Tamam bitti. Zafer istiyorum. Ama bu haksız zafer olmayacak. Diyor. Bakın zafer. Ben aşk hayatında zafer yapmak istiyorum. Haksız zafer olmayacak. Adil yoldan olmalı diyor. Bu zafer adil yoldan olacak. Ama haksızcı olursa ben kandırılırsam kesinlikle affetmem. Gözünüzün yaşına bakmam. Şu gördüğünüz oldu gördüğünüz. Şu kumaşın ucundan çektiğim an fırlatır atarım diyor. Çünkü kartım dünya kadar mutluluktan söz ettiği kadar bir yerde de bandajlardan sıyrılmak demektir. Neymiş bandajlardan sıyrılmak? istemediğimiz şeyleri fırlatıp atmaktır güzeller. Onu da söyleyeyim bakın bu insan bunu söylüyor. Zafer istiyorum. Adil yoldan başarılı olma, adil yoldan başarılı olmalıyım bu zaferle birlikte. Dünya kadar mutluluğa gitmeliyim diyor. Bu düz yürü, yönü. Bu düzü istekleri bu bu insanların istekleri bu. Ama ikinci etapta da şöyle diyor. Haksız başarı istemiyorum. Risk almak istemem, kandırıldığım takdirde kesinlikle affetmem. Kumaşı çektiğim an fırlatır atar, senden kurtulurum diyor karşınızdaki partnerler. Tamam mı güzeller, canlarım benim. Bana gelen ama maddi, ama manevi, ama hanım gibi, ama beyefendi gibi, ama efendi gibi az ya da çok düzgün bir şekilde gelmeli evi arabası olmalı veya işini gücünü yapan mesleği olan şöyle kendini bilen partnerler bana gelmeli diyor. Kesinlikle zafer yapmalıyım. Adil yoldan işte başarı bu demeliyim. Dünya kadar mutlu olmalıyım diyor. Canlar benden söylemesi sevgili balıkçıklarım güzel insanlar ne diyormuş meleğim dünyana ışık ver diyor. Benim platonik balıkçıklarıma etrafındaki herkese ve her şeye Işık ver. bil ki o ışık senin de dünyanı aydınlatacak diyor. Karşınızdaki partnerler güven istiyor, maddiyat istiyor, aşk istiyor, istiyorlardı istiyor. Efendim bunları karşılayabiliyorsanız, kendinize güvenebiliyorsanız, güveniniz varsa Allah hiç durmayın. Buyurun aşkınızı ilan edin diyorum sevgili Yengeç, Akrep ve Balık arkadaşlarıma söylüyorum. Efendim siz bilirsiniz. Herkese saygım var güzel kardeşlerim. Bu açılımımızın sonuna geldik. Yengeç, Akrep ve Balık arkadaşlarım sizleri seviyorum. Su grubunun narinleri. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarımız var ise abone olurlarsa Kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarımız tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki açılımlarında tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.